Bu videoyu izledikten sonra başka bir şey yapmayın arkadaşlar. Oturun masanın başına. Ben ne yapabilirim diye düşünün. Önemli olan başlamak. Hayallerini izlersin hem de başkası gerçekleştirirken. Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Ocak. Bu videomda 4000 saati nasıl kolay bir şekilde tamamlarsınız ve YouTube'da öne çıkmak için izlemeniz gereken stratejiler nelerdir? Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve fikirlerinizi yine aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ben neden böyle bir video çekiyorum? Bununla başlamak istiyorum. Son 28 günde 700 abone artışı ve toplam 28 gün için konuşuyorum. 100 bin dakikanın üzerinde izlenme ve 500 bin üzerinde gösterime ulaşmış bir kanal sahibi olarak sizlerle konuşmak istedim çünkü çevremde o kadar çok insan var ki YouTube'a başlamak isteyip de kendinde o cesareti bulamayan ya ben YouTube'a girdiğimde ne yapacağım öne çıkamam ünlü olamam ki diye bu YouTube işine başlamayan ne yazık ki çok insan var şimdi arkadaşlar asıl konunun kilit noktası bu oluyor siz YouTube'a bir iş olarak bakmayacaksınız YouTube'a ilk başladığınız zaman para kazanmak için başlamayacaksınız YouTube'u ilk başta bir gelir kapısı olarak görürseniz başarılı olamazsınız siz video atacaksınız bu videolarınız izlenmeyecek ama 4-5 ay sonra bir bakmışsınız ki bu videolar izlenmeye başlamış ve siz bunun farkına bile varmamışsınız şimdi arkadaşlar bu işi gerçekten seviyorsanız YouTube'a başlayın ve benim dediklerimi uygularsanız da emin olun ki faydasını göreceksiniz para kazanmanızı çok kolay bir şekilde aktifleştirebileceksiniz ilk başta özgün içerik üretin bu çok klasik bir cümle ya özgün içerik nasıl üreteceğim ben diyebilirsiniz özgün içerikten kastım şu bir başkasının çektiği videoları edit yapıp da kendi kanalınızda yayınlamayın YouTube para kazanmanızı açmaz Para kazanmanız açılsa bile bu videolardan bir gelir kaynağı elde etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Siz benim gibi kameranın karşısına geçeceksiniz ve insanlara bir şeyler sunacaksınız. İnsanlar neler merak eder. Ya kardeşim güzel makyaj yapıyorsan makyaj videosu çek. Bırak insanlar dalga geçsin. Ama sen üret. El işine çok yatkınsan yaptığın el işlerinin yapım aşamasının videosunu çek. Youtube'da neler yayınlayabileceğinin bir sınır yok. Yeter ki... Topluluk kurallarını ihlal etme ve özverili, istikrarlı bir şekilde video atmaya devam et. İkinci diyeceğim şey ise bana Instagram'dan DM atıyorsunuz veya YouTube'da bazı videolarımın altına yorumlar atıyorsunuz. Ya işte ekipmanım yok, başlamak istiyorum. Şimdi başlasam acaba bir yerlere gelir miyim diye çok soru soruyorsunuz. Arkadaşlar ne zaman başlayacağım veya başlasam bir yere gelir miyim diye bir şey yok, zamak. Eğer sen sadece hayal kurmakla yetiniyorsan senin kurduğun hayalleri yarın bir başkası yaşadığında pişman pişman yatağına uzanıp hayallerini izlersin. Hem de başkası gerçekleştirirken bu emin olun ki çok acıdı bu benim başıma çok geldi. Fakat eskilerde tecrübesizdim ama şimdi kafama ne koyduysam yapmak istiyorum. Paranız olmayabilir, imkanınız olmayabilir ama unutmayın eğer şu anda bu videoyu izleyebilecek imkanınız varsa... YouTube'a içerik üretebilecek imkanınız da var demektir. YouTube sizden devasa ekipmanlar, ışıklar, mikrofonlar, bilgisayarlar, dev sistemler, şirketler istemiyor. Sizden istediği tek şey kendiniz olmanız ve bir akıllı telefona veya bilgisayara sahip olmanız. Bilgisayarınız olmasa bile... Emin olun ki akıllı telefonlarınız sayesinde YouTuber olabilirsiniz. Ya Enes Batur çok izleniyor, Orkun Işıtmak çok izleniyor, bu kanallar arasından nasıl sıyrılacağım diye bir görüş var ortada. Arkadaşlar bu kolay bir yolculuk değil zaten. Burada önemli olan şey istikrarlı olmak. Gidin Enes Batur'un kanalına girin. Enes Batur'un kanalına girdikten sonra yükleme varsayılanlarını en eski işaretleyin. Enes Batur'un 7 sene önce attığı videolara bakın. O videoları 2 dakika bile olsa izleyebiliyor muydunuz? Ben açık cevap vereyim, izlemiyordum. Çünkü izlenecek bir taraf, görmüyordum. Ama şu an için konuşuyorum, şu anda o videolar izlenmez. Ama o dönemde Enes Batur yapabileceğinin en iyisini yaptığı için şu anda insanların gözünde bir numara veya YouTube'un en çok kazanan YouTuber'ları, arasında gösteriliyor. Enes Batur bu yolculuğa başladığında elinde sadece bir telefon ve bilgisayar vardı arkadaşlar. Hatta telefonu da yoktu. Sadece bir webcam'i ve bir bilgisayarı vardı. Ama burada önemli olan şey pes etmemek. Enes batur sevmeyin, size sevin demiyorum. Zorlayamam bunun için. Ama bu tarz başarılı insanların hayatlarını kendinize örnek alın. İstikrarlı bir şekilde video atmak demişken bu youtuberlardan söz ettik. Şimdi bunların nasıl başarılı olduğundan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. İstikrarlı şekilde video atmak nedir? Sizin belirli bir programınız olmalı. Bu şart bu olmadan YouTube'da başarılı olamazsınız ya da çok şansınızın olması gerekiyor. Birisi sizi keşfetsin, paylaşsın, patlayın. Bu çok zor bir şey ama İstikrarlı bir şekilde video atarsanız neler mi oluyor? YouTube belli bir süre sonra algoritma da sizleri öne çıkartıyor. Ben şimdi kendimden sizlere örnek vermek istiyorum. Ben YouTube'a 2016 yılında başladım fakat 2018 yılında düzenli olarak içerik üretmeye başladım. Düzenliden kastım da işte e, cumartesi video atıyorsam 3 hafta sonra video atıyordum. Bu benim için düzenli demekti o zamanlar ama değilmiş çok sonra anladım. 2019'un başlarında, 2018'in sonlarına, 2019'un başlarına gidecek olursak kanalımda da o videolara bakabilirsiniz. Bir yükseliş söz konusu. Nedenini hemen size söyleyeyim. Haftada 3 video atıyordum. Zamanın mı yok? Zamanın var. Ama sen kendini öyle programlamışsın. Ak Sabah 8, akşam 5 çalışan bir memurun bile 5'ten sonra bir sürü zamanı var. Şimdi yalan konuşmayın arkadaşlar. Youtube'da takılıyorsanız eğer siz tutup da Akşam 8'de 9'da yatağa girip uykunuza dalmıyorsunuz. En aşağı 1-2'den aşağı uyumuyorsunuz. Bu zamanı iyi değerlendirin. Gün size 10 saatte Enes Batur'u orkun ışıtma mı 24 saat? Hayır. Dünyada yaşayan bütün insanlar için bir gün 24 saat demektir. Önemli olan 24 saati nasıl değerlendirdiğinizdir. Elinizdekinin en iyisini yapın ve zamanınızı iyi değerlendirin. Bu videoyu izledikten sonra... Başka bir şey yapmayın arkadaşlar. Oturun masanın başına ben ne yapabilirim diye düşünün. Ben nasıl başarılı olabilirim? İnsanlar neyi istiyor? İnsanlar neyi dinlemek istiyor? Ben insanlara ne sunabilirim diye düşünün ve böylelikle platforma giriş yapın. Sizlere kendimden çok basit bir örnek vermek istiyorum. Kanalım ivme kazandı ve ben gün gün şöyle göstereyim elde ettiğim İzlenmeleri, kaç dakika izlenmişim, kaç saat izlenmişim, eksiklerim neler, not almışım. Çok basit sizlere göstereyim. 1 Ekim 2020'de not almaya başlamışım. Bu kanalımın yükseldikten sonraki evreleri. 1 Ekim 2020'de başlamışım abi. 221.355 dakikam varmış toplam 365 günde. 240.000'e ulaşmam gerekiyor para kazanmanın açılması için. Ertesi gün 4.000 dakika gelmiş bana. Ama ben video atmaya devam ediyorum. Böyle böyle ilerlettim bu işi. Bir videonuz izlenmiyor diye, diğer videonuz da izlenmeyecek diye bir kaydı yok ki. Çünkü insanlar sizi tanımıyor ve siz video attıkça insanlar sizi tanıyacak. Bir diğer diyeceğim ise yüz bilinirliğiniz çok önemli. Kapak fotoğraflarınızda muhakkak ki kendi yüzünüz olsun ve siz bir konu anlatıyorsanız eğer o konu hakkında bir kapak fotoğrafı yapın. Yani tutup da işte YouTube'da nasıl başarılı olur videosunun kapak fotoğrafında Uçan kuşlar olamaz. ya yani bir bilgisayar olur ya da ne bileyim bir dijital ortam olur. Bunlara çok dikkat edin. Çünkü YouTube'un algoritması bunların hepsine dikkat ediyor arkadaşlar. Sizlere bir diğer diyeceğim şey ise videonuzu yükledikten sonra iş bitmiyor. Kesinlikle. YouTube etiketlere çok önem veriyor. YouTube'da et doğru etiket kullanmak istiyorsanız eğer güzel bir SEO puanına ulaşmanız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Şu anda bu videonun başlıyor. Youtube 4000 saat nasıl doldurulur? Youtube motivasyon konuşması. Atıyorum. O cümledeki bütün kelimeleri tek tek girmeniz gerekiyor ilk etapta. Youtube virgül 4000 virgül saat virgül nasıl virgül nokta nokta nokta diye gidiyor. Ondan sonra insanlar acaba benim videomu ne yazarak bulabilir diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu ne oluyor? Youtube kanal nasıl büyütülür? Bir etikettir. Youtube'da büyüme teknikleri. YouTube abone arttırma. Aynı zamanda etiketlerde kullandığınız o cümleleri de açıklama kısmına güzel bir şekilde empoze etmeniz gerekiyor. Yani tutup da o etiketlerin hepsini kopyalayıp açıklamaya yapıştırmayın. Cümle içerisinde kullanın bunu. Yani insanlar okurken onların etiket olduğunu fark etmemeli. Çünkü YouTube bunlara çok önem veriyor. YouTube sandığınız kadar kolay bir mecra değil arkadaşlar. Mükemmel derecede işleyen bir algoritması var. Kopya içerik yapmayın. Etiketlerinize dikkat ediyorsunuz. Pes etmiyorsunuz. İzlenmeseniz bile video üretmeye devam ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Hayal kurmaktan vazgeçmiyorsunuz. Eğer siz hayal kurmaktan bir dakika bile olsun vazgeçerseniz, sizin kurduğunuz hayalleri yarın bir başkası yaşar ve siz de oturup onu izlersiniz ki bu dünyanın en acı veren şeydir arkadaşlar lütfen bu duruma düşmeyin bugünden çalışmaya başlayın bu tek YouTube için değil elde etmek istediğiniz her şey için çalışın diyeceklerim bu kadar benim Sormak istediklerinizi de aşağıya yorum olarak iletebilirsiniz. Ne konuştum be vallahi yoruldum ama yeter ki sizler bir şey öğrenin kafanızda soru işareti kalmasın. Ciddi anlamda pes etmemenizi istiyorum arkadaşlar. Yeni dünya düzeninde pes etmeyenler ve üretenler kazanacak buna adım gibi eminim. Sizlerin de o grupta olmasını istiyorum. Ee, birlikte çalışalım, birlikte yapalım ve birlikte bir şeyleri başaralım istiyorum. Onun için sizlere böyle bir video çekmek istedim. Çok merak ediliyordu çünkü. Kendi tecrübelerimi sizlere anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkında görüş ve fikirlerinizi de aşağıya yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.